Merhaba dostlarım ben Serdar ve şu an kaydedip etmediğime bakarım. okey kaydediyormuşum hoş geldiniz apıplarım hoş geldiniz. Ee, aa ulan hazırda şey lokum başka ne görevi vardı ki? OGLOC'un MatDoc'dan sonra başka ne görevi vardı ki? Tamam onu yapalım. Onu yapalım. Chase'in şey çok teşekkürler ee, ambulans ve e, polis görevleri için. Ee, Angel Pine'a gitmemi en azından onları Angel Pine'da yapmamı söyleyen Bütün hopaplarımı çok teşekkür ederim. Ee, evet, onları Angel A bu evet. Okay tamam. Anladım şu an burada ne olacağını. Ben diyorum, Lan başka ne vardı ki burada? Ne? Hey, Man. Oh, you mean Jeffrey. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Uh plans technician called in 6. So Jeff Locke, he got promoted. So, ne? so he's out back cleaning the fryer. Need need lumbergrave. Hey, what up Locke? CJ. What's up, homie? Ben de bu hamburger şapkalarından istiyorum ya. Mutluluk hamburgerlerdi arkadaşlar. Mutluluk hamburgerdi. Kamera neden bu kadar sallanıyor ya? Böyle miydi? Yoksa burayla alakalı bir şey mi? Genelde böyle sabit değil miydi kameralar? yok kim ya? Ha. Şimdi gidip... Aaa! Matt Dog'un menajeriyle mi uğraşacağız şimdi gidip? Oh. Okey güzel. A arkadaki mikrodalga fırın olan çeydeki duvardaki güzelmiş ha. Ben de bir tane lazım. O C dekon tıpsız olduğunu yeni görüyorum ya. Tıpsızmış lan şuna baksana. Yüzünü hiç dikkat etmemiştim detaylarına. Bir de kafasındaki hamburger şapkasıyla gerçekten. Whoa. Yani tehdit edebilirdik ama. Okey. İlk her zaman ilk düşündüğümüz çözüm, neden birisinin kafasına sıkmak bilmiyorum ama tamam yapalım, basit düşünüyoruz demek ki. Bazı şeyler basit düşünmek gerekiyor. Mad dog'un menajerinin bir şoförü şehirdeki burger şat'ta yemek yiyor. Yesing A, oğlum bizim araba da orada kalmış. Git var basın çal. Saat 20'den önce diğer şoför öyle buluşmaya git. Gideriz, hallederiz. Okey, güzel. Ee, yine birisini öldürmeye gidiyoruz. Çünkü sorunlarımıza getirdiğimiz cevaplar genelde böyle. İyi e, yapalım. Yani bununla ilgili bir problemim yok. Ama CJ'in psikolojisi hakkında ve genel olarak CJ'in arkadaşlarının çevresinin psikolojisi hakkında e, endişelenmiyor değilim. Ama bir tane de e, spreyden bahsetmiştiniz. Orayı unutmuştum. Orayı da yapacağız zamanla. Bütün he he derken e, bütün spreyleri yaptığımız zaman para geliyormuş. E, güzel. Yani şey ee, yakında şehirden uzaklaşmamız gerekecek. Uzaklaşmadan önce hallederiz. Okey, o da boyandı. Lan bütün silahlarımı aldım, aldım. Evet, böyle. Evet, dur bakayım sen orada bir. Evet, güzel. <gülüyor> Nedense. Devam et okay, ki, güzel. Bu görevde böylece yap yapmadık lan daha görevi. Şey yaptık. Spreyi halletmiş olduk. Ne zaman bir spreyi halletsem mutlu oluyorum. Okey, efendim. Görevdeyim. Ah, yakalarız yakalarız bir dakika bir dakika bir dakika. Burada da iki tane şey yaptık ha. Güzel. E o. Ne bence oradan ona mı gideceğim? Ne yapacağım şimdi? Onu mu yakalayacağım? kırmızı araba. Yolda mı durduracağım? Ne yapacağım? Şoförü çıkarmak için arabaya zarar var. Arabaya bin tamam. E ee, okey. Lan bir tane daha varmış ya. Şunu vursanız da benim için ya. Oo, oh, oğlum bugün iyiza. Öldürün lan! Aferin lan! Aslan parçaları be! Aslan parçaları be! Ulan ne güzel gün ya! Ne güzel şeyler oluyor bugün! Bizim öldürmemize gerek kalmıyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Vay be! Her yerde sprey buluyoruz. Harika bir gün. Selam polis bey, memur bey. Kesinlikle yasaları çiğnemiyor. Abicim ne yapıyorsun sen? Nasıl bir manevra bu? Ne yapacağım sen bu manevrayla? Okey, cool, güzel. <gülüyor> de devam, zaten tamir ettirecektik. Çok da sorun değil ama... Bugün böyle verecek güzel bir gün. Evet, bu bugün de gerçekten de güzel bir gündeyiz. O yüzden e, apaplara... Ben ne, nereye gidiyorum abi ben? Nereye götürüyorsun beni? Abi sen gerizekalı mısın ya? ya? Neden oraya gidiyoruz ya? Ne yapacağım ben orada ya? Ulan orada bir tane daha şey var. Bir tanesine girsem yeter. Burada bir şey vardı sanki ama buradaki şey... Burada hiç görev oluyor muydu yani? Neden böyle bir yer var ki? Yani gerçek hayatta da vardır. O yüzden koymuşlardır ama yani... Ne yapıyoruz acaba orada? İllaki bir şeyler koymuşlardır. Gözüm spray arıyor. Her yerde spray arıyor ama biraz sonra... şurada yeşillikleri siz görmüyorsunuz. Evet. Ekranımda böyle yeşil yeşil noktalar beliriyor benim. Bunun için çözüm nedir acaba falan diye bir şey yaptım. Boya yok, boya yok, okey. Dikkatli ilerlememiz gerekiyor bu Tamam, diğer menajerlerden önce buluşurum. Tamam, hallettik. Dikkatli, dikkatli sürmemiz gerekiyor şimdi. Ki hiç güvenmiyorum o konuda kendime, dikkatli sürüş konusunda. Abi böyle devam edeceğiz. Aha aşağıdaymış, okey. Bence başarız be, bence başarız ya. Ben inanıyorum kendime. Ben kendime inanıyorum ama kendim bana inanıyorum mu diye bir geyik döndürecektim. Sonra bunun ne kadar anlamsız ve tuharsız olduğunu fark ettim. Böyle şeyler fark ettim abi şu an. O kadar şey ha ha Okay güvenlik görevleri geliyor. Ben hiç çakmıyorum değil mi? Diğer ikisiyle hiç hiç çak çakmıyor yani <gülüyor> Cici şu an. Bugün işe e, günlük kıyafetle gelme günüymüş. O yüzden böyleyiz. <gülüyor> Ne güzel bir ses efekti bu ya. Keşke daha fazla görevde kullanabilsek yani. Kullanabilse. Bayağı hoş. Böyle farklı farklı şeyler güzel oluyor. Araba da hiç çakmıyor ha. Arabanın e, kıçının sallanması hiç çakmıyor. Abi bu görev çok güzel bir görev ya. Bu kadar erken hiç bu görevle başlayacağımızı düşünmemiştim. Arabayı burada durdu. Arkamdan geldi çarpıyor herif ya. Her zaman kırmızı halda da zaten 15 kişi eşlik eder şeyleri insanlara. 15 izler, 15 kişi doğmuş anlarının karnından. Hepsi birbirine benziyor. Ve ben kesilge çakmıyorum bütün bunların arasında. Hiç e, bak iş dudaklarını oynatmadan konuştuk. çünkü CJ'nin belirli konularda şeyleri var. Aracı okyanusu uçurama kimsenin seni görmediğinden emin ol. Nasıl olacak o? Bence gayet güzel teklifleri var şu an. Arkamdan birileri geliyor mu gelmiyor. Şu an hallederiz ama. Hızın iskelein sonuna kadar koru ve tüm aynı. Okey, ona halledeceğiz. İnşallah aşağı düşmeyiz. İnşallah Svetin eline yaptığımız suikast gibi olmaz. Öyle oldu. Okey. Görevinde işte ooo o görevinde kendince getirileri oldu yani. Bir şeyleri spreyledik, para aldık ve en önemlisi bunlar arasından deneyimler, tecrübeler. Sanırım bu seride ilk kez başarısız olduğumuz bir görev oldu. Olsun her şeyin bir ilki vardır. Herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Eee spreyimiz kalmadı ha. İnşallah sprey görmeyiz yakın zamanda. Çünkü yok yani. Şu an sprey yok bende. Eve gidip yeni sprey almamız gerekecek. Böyle polisler de peşimde düşmüşken gayet uygun bir vakit. Bak Mad Dog şeyi aldı mı? Araç bende zaten şu an. Önceden bence bir şeyler yapabiliriz. Şeye gerek kalmadı gidip. Şoför araç falan almaya gerek kalmadı. Wow hala bendeler. Oo motor evet. Motorla gidebiliriz. Saat 20'den önce diğer şoförlerle buluşman gerekiyor. Onun bir şey koysanız da buraya bir countdown bir şey geri sayım koysanız neden saati takip ettiriyorsunuz bana. Ha saati takip ettirecekseniz lan saat takip etmek güzel bir mekanik olabilir yani bir oyun için. Bizim korku oyun için olmazsa korku oyunu için olmaz da. Ya lan <gülüyor> ne there was görüşürüz hey güzel şimdi ben bir de şuraya giderim arabayı tamir ettiriz, ondan sonra görevi yaparız oh ne güzel hayat güzel Hayat bazen çok güzel olabiliyor gerçekten. Bu güzel anları yakalayıp halledilmeliyiz. Gidip modlasak ki aracı böyle wow. Hidrolik falan şey yaparız. Arkaya bir rampa falan bir şeyler koyarız. Böyle çok şekil bir araçla gitmiş oluruz. Lan gidebilir mi sizce? Yani sırf Yes. Yes, okay tamam. An çok merak ettim ya. Aaa Yapalım abi okey Require Z Fena değilmiş ha Tamam Eheb'le gidelim. Renkleri değiştirebiliyor muyuz? Evet! Hiç çakmıyacağız! Her şey normal. Standart bir araba bu. Taksiye benzedik. Parayı harcayalım ama kesinlikle değecek. Hey hey bu araba kim dostum ha? Bizim, nerede bizim siyah arabalar? İki aracın arasında park et. <gülüyor> Okey. Evet. Yeni gel- <gülüyor> Okey. <gülüyor> seni kim tuttum? Yani seni kim zamanla aldı bu kadar falan diyorlar aslında da. Çok heyecanlıyım, Taksile döneceğim. ve taksicime çok teşekkür ederim. Bu ne abi, bir aksiyon filmindeki bir taksiciye dönmüşüz böyle ara şey falan. Tekerlekler, jantlar, mantlar. <gülüyor> çok güzel ya. Selam memur bey. Farklı bir şey görüyor musun? Üç araba arasındaki yedi farkı bul bakayım. Hadi bakayım. Evet evet, sakin <gülüyor> Okey. Aracını burada durdur. Aracını okyanusa uçur ama kimsenin seni görmediğinden emin ol. Ben okyanusa birlikte gideceğim bu arada. Kesinlikle enter'e falan basmayacağım. Evet, sarı araba kaçırdı onu. Sarı araba. Tüh be. Önceden kestirmeliydik ha. Siyah arabaydık biz. <gülüyor> Bu araba sarıydı. Aa, hangi sarı araba? Taksicilerin kaçırdım. Tüm taksilerin peşine düşün ahbap. Taksicileri bırakmayın memlekette. ha o aksiyon dostum. Araba nasıl da uçtu ha? Gitti. Bütün modifikasyonlar gitti oraya ha, hemen görüp geçtik. Ha çok ilginç ya. Şimdi bunları öldüreceğim. Ulan. Ulan arada kurban da gitti ya. Masum insan öldü ya. Okay. Elimde silahla ortalıklarda koşmayayım bence polis peşime düşmüşken. Aa ambulans geldi evet ambulansa benim kaçabilirim aslında. Ama yetişemeyecekler cesetler ortadan kaybolacak onlar gelene kadar. Ohoho yes. Sende para var dostum sende para var. Ya yapma be. Şimdi ben bunların aynısını alamıyor muyum? Aa şey gelmiyor hayır. E alayım mı o silahı ben? Çünkü susturuculuğuyla şey aynı değilmiş. Aynı mermiyi taşımıyormuş diğer tabancalar. Seni durdurayım mı acaba? Etrafa bakıyorum. Park edilmiş bir araba. Belki şurada vardır. Biliyorsunuz park edilmiş arabaları bulmak istiyorum. Bulabilirsem. Ben takıntılı bir insanım arkadaşlar. Ben çok takıntılı bir insanım. O yüzden park edilmiş arabalar olan takıntım seri geçtik ilerledikçe sadece artacak orada şey okey. Park edilmiş araba bulmama gerek yok şu an çünkü ileride çete. hala aw wow. İyi doğdu araba. Selam. Ben sizin sizi çalacağım şimdi. Polis memur bey görmeyecek beni. Orta tarafa dönüyorsun çünkü. Güzel beni görmedi. E ben gelip sevleyeyim o zaman. Yani gerçekten görevde başarısız da oldum. Ben onları bir alayım. Teşekkürler. Hocam selam. Sizin elinizde şey falan var. Okey, şey değil yani. Ooo, motor! Motorla giderim. Motorla iş halletmeye etmeye gideriz. OG loku devreden çıkarırız bu sefer. O devreden çıkarırız derken de çok yanlış anlaşıldı şey oldu. O Julog benim yükselişimin önünde duruyor. Onu devreden çıkarıp planlarıma devam etmeliyim gibisinden bir şey oluştu. Aa ulan motor gitmiş be. Neyse. Arabayı alır. Wow güçlü CJ güçlü San Andreas. Güçlü CJ güçlü San Andreas, Güçlü San Andreas serisi. O yüzden. Hayat. Güçlü bir sanayirat serisi için güçlü yorumlarınızı güçlü like'larınızı da bekliyorum. Arkadaşlar çünkü şunu yapabiliyor CJ. Yani şunu yapabiliyorsa bence... Wow şu olaya bak be. Yani CJ bunu yapabiliyorsa bence siz de birer like ve yorum atabilirsiniz. Ki atıyorsunuz bu arada çok memnunum. At attığınız yorumlar beni çok mutlu ediyor. Ee, hem çok yardımcı oluyorsunuz bütün serilerde hem de ee, çok hoş şeyler yazıyorsunuz bunun için. Çok teşekkür ederim hepiniz buradan. Yapıyorum, dudağım kurumuş bu arada. Elimi oraya götürdüğümde fark <gülüyor> ettim. Hmm. Su güzel hazırlanmış. Bütün kadar güzel bir şey var mı dünyada? Ustası hazırlayacak böyle suyunuzu. Hmm. Bir tam yerinde içeceksiniz suyu. Aha aha aha aha Demonitazı, demonitizasyon geliyor sanırım yine hey, hey. bu videoda reklamlar olmayacak anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı üstüne kıyafet al, tıraş ol ve 20 ve 6 saatler arasında Orjjack'in evine git Orjlock senin müziklerin yüzünden abi lan yine ne yapıyoruz orada oraya senin müziklerin yüzünden abi ben reklam koyamıyorum videolara çok teşekkürler. Polisler de peşimde düşüyor. Düşün lan. ne olacak? Demonitize olacak zaten video. Woow! Woow! Bu kadar agresyon fazla mı acaba? Bu arada ses seviyeleri hakkında da yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Yo yo yo yo yo! Ben OG yanına gidiyorum ahbap. Ben gross e dönüyorum. Ben peşimde böyle agresif polislerle şey yap iş yapamam. Ben gangster isem, gangstercilik yapabiliyorsam evime dön dönülmem lazım. Hatta şöyle yapacağız. Evime gideceğim. Ee, spray alacağım. kaydedeceğim, Sonra gideceğim. Bir daha spray alacağım. İnşallah bu arabayı eve götürebiliriz. Yani çok da... Bir... Gerizekalı. Gerçekten gerizekalı. Görüşürüz. Polis bey. Memur bey. Ben motoru aldım. Gidiyorum. Ne güzel oldu lan motor. Böyle. Benim... Altınlar kendini güzel duruyor motor. Çok yanlış, çok yanlış bir cümle oldu bu. <gülüyor> Baya yanlış bir cümle oldu bu. Buradan geçemiyoruz sen. Buradan şuradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyormuşuz. Polis hala peşimde ama hiçbir en en ufak bir aktivite sergilemiyorlar. Okay. Okey. Kaç e, yer spreyledik ya bu arada? Neyse birazdan öğreniriz zaten. Nice. Evet, CJ evde de benim videolarımı izliyor dediniz ama ben 96'lıyım arkadaşlar. Oyun 92'de geçiyor. Ee, Belki gelecekte birisinin böyle... Ulan ben ilk önce yukarı çıkıp şey alacaktım ya. Ama dur şöyle bir hile yapabiliriz. Zavarın bu hileyi yapacağız. Hile değil de. oyunun izin verdiği bir şey. Hile yapmayacağız biliyorsunuz. Hop. Aa yokmuş lan. Wow Kötü oldum şu an. Okey. Benim hatam. Özür dilerim. Ben... Şey olunca yukarıdaki şey baştan spawnlanacak olacak sandım, öyle bir şey olmadı. Ben de gidip buradaki silahları alırım. Oo, burada da spray vardı. Şimdi hatırladım. Aha, bu da demektir ki, oho, dostum artık bin sprayimiz var. Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramaz. Ama şuradaki si mermilere silah alsam fena olmaz. Çünkü biliyorsunuz, ölme. Okey. Çok korkuyorum artık ya. Gerçekten korkuyorum ya. Oraya şey yaparken öleceğim diye. Ben bir daha save alayım çünkü. Ulan acaba içeri girdik baştan. O şey doğmuş olacak mı? Wow yes. Oho o. Oke okay, tam bu kadar sprey yeter ya. Yani saveleyip artık orjülük yanına gidiyorum. Tam olarak nasıl işlediğini bilmiyordum bu olayların. Öğrenmiş oldum. Save değil de dışarı çıkarken böyle yer değiştirirken bölüm. Acaba gerçekten öyle mi? Dur bakalım şurada. Oraya bakamıyoruz. Şuraya çıkmamız gerekecek. Ha, lütfen şuraya geç. Evet. Şuraya çık bakayım. Evet. Wow. Okey. Aynen. Bir yer yüklenirken baştan yükleniyor Sil silahlar. Yeniden spawnlanıyor. Onu da... Öğrendiğimiz iyi oldu. CJ de her zamanki gibi sihir numaralarını yapıyor. Büyülüyor bizleri. Ve demonetizasyon zamanı. Hadi bakalım ahbap. Bekleyebiliriz ya. Sıkıntı yok. Tamam böyle kapılı, kapı, kapıya bakarak bekleyeceğim böyle. Kapıya bakacağım abi. Zaman gelene kadar. İnşallah bu telifli müzik değildir, yo! Yo! Yo! OG Loke! Ne zaman? Senin... Ben, be ben beceremiyorum bu işi, ben hiç içimde de yok yani. Becereyim de şöyle söyleyeyim de falan, o kadar yoğun ki piyasada şey değilim ki. Ben bunlarım işte, ben şu dışarı çıkan insanlarım. Hey Sen de bisikletle geldin ya like huh? Hey CJ up. Grove Street Grove Street, son Okay, Keşke bu noktada arabaları da biz koysa oraya. Arabayı oraya koyma işini ben yapsam fena olmaz. Ulan patlayacak işte arabalar be. Hadi bakalım ahpap. Öl öl öl öl öl. Aa kim? Aa düğümüze girmişti adam. Oğlum neden kimse sıkmıyor bunları? Oğlum adam sıkıyorlar. Sıkıyorlar bize ya. Abi salak mısınız ya? Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Oho işimiz voru. Canım çok az. Lan düşerken köprü kırdı o kadar ağır birisiymiş. Oğlum tek kişi dört kişi nasıl alsın? 400'ler geliyor ya. Ben 400'lere karşı nasıl savaşayım? Abi, Alive yine her taraftan geliyorlar vov. Wow. Aha. Aha. Bulan Behind us değil. Behind us mı? Gerçekten behind us. Önüm arkam sağım solum söbe. Önüm arkam sağım solum balas oldu. Son bir tanesini bırakacağım. Aa gerçekten yolu izliyorlar. Okey, onlar da halletmiş olduk. Wow wow wow wow. Dur dur ay hayır hayır hayır. Adam bekledi ilk önce laf sokmak için bekledi gerçekten ya. Çok lan son şey alamadım ben. Yeah, Yo son! Olan <gülüyor> şeyler dispan oldu ya. Öf, en azından arabalarımız var ki bir şey alayım. Buralarda bir yerde bir e, çelik yelek var dediniz ama artık o da, e, onu da şey yapacağız, gelecek videoda yapacağız çünkü yani, yani. Aa dur şey yapalım, onu halledelim. Çünkü orada şey var dediniz, onu yapmadan olmaz yani bu video. E, evet apaplarım, bir şeyler falan yapmayı unutmayın. E, bir şeyler yapmayı unutmayın. Hayatınızı lütfen bir şeyler yapın. E, boş boş yaşamayalım ya, bu hayatı doldurarak yaşayalım. E, yok şey diyecektim, e, wow iyi sallandım. Ee, burayı da kapattı, bağlaslar falan sandım bir an. Ne diyecektim ama. Like bırakmayı, yorum yapmayı falan unutmayın işte. Açıklamalarda bakabilirsiniz orada bizim korku oyunu dahil bir sürü bir sürü e, projeleri olur bulur. Sizi öldüreceğim ben. Polis be, bey lütfen. Ulan arkasındaymış ya. Polis ben yukarı kaçıyorum. Buraya nereden çıkıyoruz ki? Oh! Bak bak bak bak, bu dahi yani manevrama karşı hiçbir şey yapamayacaksın. Aa, kasımız azaldı. Bakın, Görüşürüz. Evet, ahbaplarım. <gülüyor> ee, bu da böyle bir videoydu. Videoyu bu şekilde bitirmek istedim. Çünkü o spreyi yapmasak olmaz, Kaçınız sprey olduğuna e, yine bakmadım. Eve dönene kadar bir şeyler söylemeye çalışıyorum çünkü ee, Anladım kadarıyla beni konuştuğum için e, izliyorsunuz. Şey var falan var mı ya? Yazabilir mi ya. Yazabilir misiniz acaba? Hiç böyle abi seni uyumak için seyrediyorum falan böyle gece uyurken çünkü benim bir sürü kanal var böyle uyumak için videosunu açtım. Ee, böyle bir fonksiyonumuz var mı acaba? Ee, merak ediyorum. Çünkü çok ilginç bir konsept ama işe yarayan bir konsept. Ben bunu bir daha kaleyim çünkü ben bu unuturum şey yaptım evet. Ve poplarımı izlediğiniz için e, teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. E, daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek e, çözünürlükte, yüksek mutlulukta da kalabilirsiniz. Huzurlu, mutlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.